Kapılar önemlidir. Kapılar gönül kapıları ve görülden görüle açılan kapılar. Ama Afyon Belediye Hanesindeki o tarihi camideki kapının çok ayrı, yeri ve özeli önemli hususiyeti vardır. Bu kapı bizzat Sultan Abdülhamid Han tarafından kendi eliyle Marangoz Hanesinde yapıp buraya hediye ettiği kapıdır ve şu an bu Abdülhamid Han Hazretlerinin elinden yapılmış. Sanat harikası kapıdan geçiyor ve türbenin bulunduğu mekana geliyoruz. Türbeler, mezarlar, mezarlıklar medeniyetimiz, kültürümüzün manevi tapu senedidir. Onlar birer manevi tapu senedi olarak Anadolu'da Türk İslam coğrafyasında bulunur. Evet, türbelerin her birinin ayrı bir hikayesi vardır ama Afyon Mevlevi Hanesi Konya'dan sonra ikinci önemli merkezdir. Değerli izleyenlerimiz camiler, elif misali minareleriyle medeniyetimizin manevi tapu senedi camiler. Onlar şehirlerin tam merkezindedir. Şehirler onun etrafında haleleşir. Dünya coğrafyasını gezdiğimizde hep camileri ekranlara getiriyoruz. Camilerimizin ihtişamını gösteriyoruz. Bazı yerlerde de çok üzülüyoruz. O camimizin manzarası bizi üzüyor. Ve örnek olsunlar sizden. Aynen. Sizden dinleyelim bu hikayeyi. Nasıl Aynen. başladı bu iş? Aynen. Örnek olsun diğerlerine. Şimdi ben yedi çocuk annesi, altı kızın bir oğlum var. Ve çocukların büyütene kadar camilere falan ne babam ne kayınpederim izin yok, bayanlar gitmez gibi. Ben de camilerin önünden geçerken böyle aşeren şey gibi bakıyorum. Bu mihrap nasıl ki, minber nasıl ki filan diyorum böyle özeniyorum. Ama biz bayanlar yerine giriyoruz. Burayı böyle sanki kutsal güzellikte, eşilmez rüyalarıma girecek gibi... Neyse ben artık tahminim taştı. 43 yaşıma falan geldiğimde şimdi 58 bitti. Sonra neyse ben dedim camiye gideceğim. Caminin hiç adabını, kültürünü, hiçbir şeyini bilmiyorum. Gideceğim dedim. Arka gizmeye bir de camilerde çok konuşulmayacak. Öyle nasihat aldık falan. Hiç konuşmadan şöyle bakacağım. Nasıl pis, böyle hiç bakımsız, tespitler kokmuş oralarda. Yok anam böyle olmaz dedim. Ben kendi grubumu biz şimdi neredeyse 30 kişi falan oluyoruz 18 kişi büyük topladım biz kendimiz evden süpürgeleri aldık her şeyleri ondan sonra camileri temizlemeye geldik ne yaptık bir camiye 3 haftada geliyorduk camlar isterse caminin mu olsun oraya bile gidiyoruz biz. her yere merdiven atları, inşaat yapılmış camile sonra tuvaletleri lobaları, baktık bu işi bir de bayanların e, temizlik de e, yani öyle temizledim olayı olmuyor. Kaslarını iyi çalışıyor her şeyini Bizi hem bedenen hem ruhen. Bir de caminin en güzel şeyine Böyle hocam oldu ya da olmadı. Öbür kat takıldırken biz buraya dizilen Bir güzel namaz kılıyoruz. Hiç kimse yok. Süper oluyor. Onun tadı bir bambaşka. Evet, çok heyecanlandım. Belki de final, belgeselin finali burada. Çağrıda bulunuyoruz. Tüm bacılara, analara, teyzelere, halalara kardeşlere. Ne olur? Aynen Afyon'daki gibi bir grup oluşturun. Devamını siz getirin. Hadi bakalım. Son cümlesi. Adamlar yapın. Caminin bir hazı bir de kimse olmadan çok güzel oluyor. Yani bunu bir doyun. Yaşayın derim. Biz çok mutluyuz. Sevgili peygamberimiz caminin temizliğinde benim gözüme kaçan kıymığı almış gibidir demiş. O yani biz daha ne kıymetleri var bilmiyoruz ama meşkürler olsun yani ki herkese öneririm herkese